Hadi gelin, farklı yollarla kolay bir şekilde toplama işlemi yapabilmek için Khan Akademi'nin araştırmalarından birkaç tanesini çözelim. 78 artı 9 işlemini yapabilmek için kullanılabilecek yolları seçin. Birden fazla seçenek seçebilirsiniz. İlk seçenek, 77 artı 10. Bu olabilir mi ki? Bir düşünelim. 78 yerine bir sayı azı 77 yazılmış. 9 yerine ise bir sayı fazlasını 10 yazılmış. Yani aslında mantıklı. 78'den alınan 1, 9'a eklenerek toplamda aynı sayıya ulaşılıyor. 78 artı 9 aynı sonuca götürür bizi. Yani bu seçenek doğru, işaretliyoruz. Aslında bu seçenek işi çok da kolaylaştırıcı bir yöntem. 77'ye yuvarladığımız 10'u ekleyerek kolayca sonuca ulaşıyoruz. Onlar hanesini bir rakam yükselterek 87'yi buluyoruz. Buradaki haline göre toplaması daha kolay bir işlem. Peki ya bu seçenekte ne yapmışlar? 7 ve 8'i toplamışlar. Benim elimde 7 tane 10 ve 8 tane 1 var. Ama burada 7 tane 1 var gibi yazmışlar. Tabii ki bu seçenek doğru değil. Bu soruda sadece birinci seçeneği işaretliyorum. Hadi birkaç tane daha örnek yapalım. 35 artı 15 işlemini yapabilmek için kullanılabilecek yolları seçin. Birden fazla seçenek seçebilirsiniz. İlk seçenekte 35'e 5 ekleyip sonra da 10 ekleyin diyor. Görüyoruz ki 15'i 5 ve 10 olarak ayırmışlar. Doğru da olmuş. 10 artı 5, 15 eder. Bu çok iyi bir yol çünkü böylece 40 elde ediyoruz. Ve sonra da kafadan 10 ekleyerek 50'yi buluyoruz. Bu seçenek kesinlikle işe yarar bir yol. Peki burada ne yapılmış? 30 artı 20. 35 yerine 30 yazılmış. Yani 5 azı. Daha sonra da 15'te 5 artırılmış. 35'ten 5 çıkarıp 30 yazıyoruz. Daha sonra o 5 ile 15'i toplayıp 20 yazıyoruz. Evet, bu da oldukça mantıklı ve kolay bir yöntem. 30 artı 20 yani 3 tane 10 artı 2 tane 10 eder 5 tane 10. Yani 50. Hesaplaması oldukça kolay. Tek yaptığımız 35'ten bir 5 alarak bunu 15'e eklememiz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Hadi gelin bir tane daha çözelim. 41 artı 52 işlemini yapabilmek için kullanılabilecek yolları seçin. Birden fazla seçenek seçebilirsiniz. 40'la 52'yi toplayıp 1 ekleyin. Bizim elimizdeki neydi? 41 artı 52. Buradaysa 40 var, yani 41'deki 1 çıkartılmış. Bununla daha sonra ilgilenmemiz gerekecek. 52 ise değişmemiş. Evet, bu doğru olmalı. 41 artı 52, 40 artı 52 artı 1 ile aynı. Buradaki 1'i sonradan ekliyoruz. Peki bu yol neden daha kolay? Öncelikle onlar basamağıyla ilgileniyoruz. 40 artı 52, 92 eder. Ardından da 1 ekliyoruz ve 93'e ulaşıyoruz. Bir de buna bakalım. 43 artı 50. Bakın, 50'den alınan 2, 41'e eklenmiş. Eh, bu da mantıklı. Buraya 2 ekleyip buradan çıkartıyorsunuz. Böylece yine aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. Yani sonuç yine 93. Bu da kullanışlı bir yöntem çünkü buradaki 52'den 2 çıkartarak yuvarlayıp 50 yapıyoruz. Sonra bunu da 41'e ekleyip, 43 elde ediyoruz.